Evet arkadaşlar hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Ben Arda ve bugün sizinle Roblox'ta Bc'nin ve Bc'nin nasıl alınacağını göstereceğim, Roblox nasıl satın alınacağını göstereceğim ve gruplardan nasıl girip çıkılacağını göstereceğim. Çok fazla rehber bir video olacak. Umarım beğenirsiniz. Şimdi kanalımızdan ilk önce başlayalım. Burada ben bir düzen hazırladım. Siz göreceksiniz. Arkadaşlar kanalımız 4910 abone şu an. Yani abone sayısının Yüksek olmasını biliyorum. Hani e, izlenmelere bakılırsa mesela işte 300, işte 190, 130, yani 140 diyelim, e, 130, işte 160 falan bu şekilde ilerliyor. E, yani genelde bu şekilde ilerliyor. E, ama neden abonemiz 5000 yani şu an buna 5000 diyorum ben, e, yakın diye. Hani 5000 abone neden e, bu şekilde? Şimdi çoğu insan hani ar arkadaşlarının e, Hesaplarıyla işte annesinin babasının hesabıyla abone oluyor ya da e, birisi işte gelip abone oluyor ama videolarımı izlemiyor sadece abone oluyor abonelikten çıkmıyor da öyle kalıyor videoları izlemiyor kimse Diye yani o insanlar e, yüzünden bu şekilde bir e, şey oldu e, kötü mü iyi mi yani bu sayının yüksek olması bir şey ifade etmese de iyi diyelim e, ee, en son attığımız video zaten kere sitelikti. Ee, onu da şu an açmıyorum. Peki. Ee, Roblox grubuna gelelim. Bizim Roblox grubumuz bu. Ee, şurada görüyorsunuz. Ee, yeni grup. Artık bu şekilde. Reklamlar falan var bu arada. Ee, Member. Bunları ben koymuyorum. Yani Roblox'un kendi gruplar veya kıyafetlere reklam verebiliyorsunuz. Ee, üyeler şu an 47 kişi var. Ee, açıklama kısmında linkini bulabilirsiniz. Kesinlikle geliyorsunuz. Um, Elias'ta Blue Army Squad. Bunu da böyle bedavaya buldum. E, hemen aldım. Yani bedava grup. Neyse. Store bölümünden de şurada görüyorsunuz zaten. E, yüksek kaliteli kırmızı rozetimiz var. E, grup kelfitimiz var. E, Seamore Items diyelim. Yani grupta satılan diğer eşyalar falan. E, şurada gördüğünüz gibi diğer rozetlerimiz var. İşte yeşildir. Çayın yani açık yeşildir. E, gridir, ye mavidir, pembedir falan. Bu e, Bunlar var yani bir de bağışımız var bağışa da e, gelebilirsiniz yani. yani bağışı satın alırsanız gruba bağış yapmış olursunuz bu da çekiliş yapma olasılığımızı arttırır Çünkü grup fondu e, çekilişi etkileyecek şimdi Mesela bir gruba girelim ne yazalım Roblox yazalım e, Grupslara basalım Mesela Roblox High School Fan Club Fan Club e, Join Group diyelim mesela bu gruba girdiniz e, diyelim bc'niz yok ve 5 tane gruba katılmışsınız zaten. E, katıldığınız 5 grupta 6.ya katılmak istiyorsunuz. 6.ya katılamazsınız. Bu yüzden bir tanesinden çıkmanız gerekiyor. E, bundan çıkmak için de e, hani gruba geliyorsunuz. Çıkmak istediğiniz grubun sağ tarafındaki controls bölümünden e, leave group diyorsunuz. E, burada çıkmak istiyor musunuz cidden falan diyor. Evet diyorsun. Pat çıkıyorsun. E, bu arada şunu göstereceğim gruplarda şurada make Prime yazıyor. Yani şu şekilde gelelim mesela bizim esnaf blocks. Eski grubumuz bu. Bakın bundan eğer bundaysanız hala tabi resmini falan değiştirdik. Ee, eğer hala bu gruptaysanız yani e, çıkmanız önerilir. Çıkın bu gruptan ya da çıkmasanız da olur ama hani 5 tane grup e, özelliği olduğu için. Yani Harun Rahmi grubuna gelin. Linke tıklayamıyorum falan diyorsanız da search bölümüne yazabilirsiniz zaten. E, Robux'unuz var ve grup kartını almak istiyorsanız da e, gruba gelin. Store'a basın. Ee, evet. Şu an çok güzel şeyler yapıyoruz. Gruba gelin. Store'a basın. Ee, buradan gördüğünüz şu e, grup kıyafetlerini bulabilirsiniz. Hani hepsini nerede bulacağım diyorsanız. See more items for sale in the group. falan işte ta, okumadım. Sallayarak okudum. Şuna basın işte. Her, tüm grup kıyafetlerini görebilirsiniz satılan. Ee, bu arada e, hesabımı bu arada takip ederseniz yani follow'larsanız bu, buradaki follow kısmından benim oyunlarıma katılabilirsiniz. Yani illa arkadaş eklemenize gerek yok. Ki zaten ekleyemem. 22 arkadaşım var. Neden böyle? 200 sınır var Roblox'ta Böyle bir şey yapmış. Yani ben de pek sevmiyorum. Hani 200 sınır benim için kötü. Ama hani Followlarsanız cidden tüm oyunlarıma gelebilirsiniz. Yani hiçbir sıkıntı olmaz. Arkadaşsanız zaten bir tek parti özelliği var. O da 5 kişi olduğu için. Yine o da sıkıntı oluyor. Yani arkadaş eklemek bir şey değil. Followlarsanız ee, güzel olur. Followlayın. Şu an zaten bin kişi follow olmuş Yani bin kişi şu an oyunuma katılabilir. Ee, peki. Şuradan. Şimdi Robux almaya göstereceğim. Ee, Builder Club almaya göstereceğim. Ama şimdi Robux'a bakalım. Ee, Robux'da gördüğünüz gibi burada Super Value denilen bir bölüm var. Ve burada e, indirimli Robux satın alabiliyorsunuz. %10 daha fazla. %20 daha fazla. %30 daha fazla falan. Eee. 199 dolara falan alabiliyorsunuz 35 bin Robux'u. Ee, dışarıdan kamyonlar tırlar geçiyor bu arada. Ee, evet. Şimdi mesela biz ne almak istiyoruz? 1000 Robux almak istiyoruz. 10 dolar. Gelin hemen bakalım. Şuradan. 10 dolar kaç TL? Evet. Bakıyoruz. 38 lira. Ee, yani 1000 Robux 38 lira. Mesela burada bastınız. Ee, özür dilerim. Hastayım biraz. Select payment type yani ödeme türünü seçin gibi bir şey. E, şurada da görüyorsunuz zaten Mesela buradan ne seçtiniz? İşte PayPal. PayPal'ı seçtiniz. Türkiye'de yok, yapamazsınız. E, PayPal'ı seçtiniz diyelim. Hata verebilir. PayPal, evet, PayPal boş verelim. E, diyelim Visa, Mastercard ya da Discover kart falan. Bunlardan birine sahipsiniz veya işte ailenizdeki biri sahip. Buradan gerekli bilgiler işte giriyorsunuz işte. First name, last name, street, e, adres, e, şehir falan. Bunlar işte giriyorsunuz. Sonra sunbit order diyorsunuz. Buna bastığınızda e, satın almış oluyorsunuz ve artık hesabınıza Robux'unuz geliyor. Ve bu hesa bu şeye nasıl giriş yapıyoruz derseniz e, şurada Robux bölümü var. E, eğer daha şu an hiç yoksa sizde sıfır yazar ya da bir şey yazmaz. Oraya bastığınızda Buy Robux diyorsunuz. Zaten bu sayfaya otomatikman geliyorsunuz. Şimdi Builder Club'a geçelim yıldır Club'ı nasıl yapacağız? Şurada abi bak sol tarafta menü var. Menüyü açıyorsunuz. Bazı tarayıcılarda açma gerekiyor. Menüyü açtıktan sonra Upgrade Now'a basıyorsunuz. Buna bastığınızda zaten bu sayfa geliyor. Şimdi özelliklerine bakalım. Klasik Turbo. Other Genius. Other Neyse okuyamıyorum. Telaffuz sıfır şu an. Günlük Robux. 15 Robux. Klasik için konuşuyorum. Günlük 15 Robux geliyor. 10 ee, tane gruba katılım, katılabiliyorsunuz 10 ee, grup oluşturabiliyorsunuz ee, ilk satın aldığınızda da eğer ilk kez alıyorsanız 100 robux'u çat diye veriyor sana payrexs neymiş bu arada ee, payrexs mesela şuradan bir çevirelim bakayım payrexs ne demek ee, ücretle erişim yani burada herhalde builder e, club için özel kıyafetler falan var onların %70'ini satın alabiliyor musunuz galiba ee, şeyde turbo'ya bakalım günlük 35 robux veriyor ee, 20 gruba katılabiliyorsunuz 20 grup oluşturabiliyorsunuz ilk girdiğinizde gene 100 robux veriyor ee, gene burası da %70 ee, şu nasıl okunuyor bak bir dakika şunu nasıl okunduğuna bakmak istiyorum bu nasıl okunuyor <gülüyor> outrageous outrageous Adragious, evet, Adragious'mış. Ee, acımasız anlamı herhalde. Buradaki, neyse. Adragious ee, Robux, Adragious e, Wheeler Club bölümünde e, her gelişte 60 Robux alıyorsunuz. Ve bu çok yüksek bir miktar. Ee, Baya yüksek bir miktar. 100 gruba katılabiliyorsunuz, 100 grup oluşturabiliyorsunuz. Giriş bonusu yüzgene %70'ine de ulaşabiliyorsunuz. Bu arada burada biraz daha özellikler var. Ad fee, reklam, eşya satma, Virtual hat, işte bonus tier, bonus eşyalar falan, beta features, yani Builder Club'ın beta gelecek falan, öyle hani bir şeyi, trade sistemi falan her şeyi var bunlarda. Tüm Builder Club'larda var. Eğer Builder Club'u almadıysanız free diyor ve maalesef hiçbir şey yapamıyorsunuz. Ee, sadece 5 gruba katılabiliyorsunuz bu arada. Peki o zaman. Şimdi Builder da almayı gösterdik. Gruplardan hemen şurada bizim grubumuza kalsın. Evet, umarım beğenmişsinizdir. Umarım yardımcı olabilmişimdir. Ee, dediğim gibi gruba sakın katılmayı unutmayın. Grup yani grupta grup kafetlerini satıyoruz. Çekilişleri falan yapacağız. Şurada zaten yazmıştık. Ee, nerede yazmıştık? Robux çekişleri vesaire yapılacaktır. Falan yazmıştık gördüğünüz gibi. Çekişler yapacağız. E, grup fondu yani gruptaki şey lazım. Miktar, para gibi bir şey oluyor. E, fond olması lazım. Onu da stordan e, siz bunları satın alarak e, yapmış oluyorsunuz. Şurada gördüğünüz gibi e, 3, 3 kez satılmış mesela bu kıyafet. 5 Robux'tan. 15 Robux. E, bize 15 Robux'un 10 Robux'un 2, 4, 6. Tamam 15 Robux'un... 9 Robux'u geliyor. Yani şu an 9 Robux bundan gelmiş. Ee, bağış falan yapabilirsiniz. Burada bağış seçeneğimiz mevcut. 50 Robux. Ee, 50'nin de zaten galiba 40'ı mı geliyor? Öyle bir şey. 35'i mi geliyor? Yani büyük kısmını Robux, Roblox alıyor zaten. Ee, neyse. Bu şekilde. Ee, bu da stüdyomuz. Bunu söylemeden geçmeyelim. Stüdyomuza da girebilirsiniz. Yani biz girdiğimizde gelirseniz, bana join olursanız veya gruptan e, aktif olduğumu görüp işte gelirseniz Birlikte video falan çekme olasılığımız var. Burada e, hani belirli videoları falan çekiyoruz. Bu arada şunu söyleyeyim. Discord'a da kesinlikle gelmeyi unutmayın. Evet reklamlardan Discord'umuzda e, şeyini yapalım. Reklamını şu şekilde. Evet. Discord'ta da gelmeyi unutmayın. Discord'ta sohbet falan ediyoruz burada gördüğünüz gibi hepinizi bekliyorum. Umarım faydalı olmuşumdur. O zaman hoşçakalın. Bay bay.